Merhabalar 6-12 Aralık haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta aslında geçtiğimiz haftanın devamı niteliğinde biraz toparlanmaya çalıştığımız, karşımıza çıkan yeni gündemlerle ilgilenmeye başladığımız bir haftayı içeriyor. Ee, zaman zaman sert etkileşimler olduğu gibi güzel destekleyici görünümler de var. Ee, tek tek zaten biraz sonra bahsediyor olacağım ama genel itibariyle yay enerjisinin hakimiyetinin fazla olduğu bir haftaya giriş yapıyoruz. Artık yavaş yavaş yay dönemine doğru İlerliyoruz biliyorsunuz ki o akrebin kasvetli karanlık tarafından uzaklaşarak biraz daha aslında iyicil etkilerin biraz daha keşfe e, yönelik enerjilerin aktive olmaya başladığı bir haftadan geçeceğiz. Öncelikle e, genel olarak gezegen açılarına bakacağız. Sonrasında da burçlara ilişkin teker teker değerlendirmelerimi yapacağım. Videoya geçmeden önce kanalımda henüz karşılaşan abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlar. Arsa'da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım bu haftanın gündeminde bizleri neler bekliyor. Öncelikle biliyorsunuz 4 Aralık tarihinde yay burcunun 12 derecesinde bir güneş tutulması yaşadık. Ee, ve geçtiğimiz bir buçuk yılın artık son aşamasına geldiğimizi ve yavaş yavaş ikizler ve yay aksının artık tamamlanmasıyla beraber karar alma, iletişim kurma, yeni bir yola doğru ilerleme, yeni bir felsefe belirleme, bilmediğimiz bir noktaya doğru ilerleme noktasında aslında başlangıçlar söz konusuydu. Tabii ki hemen 4 Aralık Yalık tarihinde hissetmeyebiliriz arkadaşlar. Ee, artı eksi 2 ay boyunca yoğun bir şekilde tutulmaların etkilerini hissediyoruz. Biliyorsunuz Kasım ayında daha bir ay tutulması yaşadık. Oldukça zorlayıcı bir tutulmaydı. Ancak e, nispeten yay burcunda meydana gelecek olan, daha doğrusu gelmiş olan güneş tutulması. E, daha pozitif, daha iyicil etkileri, enerjileri barındıran, biraz daha umutlarımızın, hayallerimizin peşinden bizi sürükleyecek enerjilerle donatılmış bir tutulma. Dolayısıyla geçtiğimiz haftanın gündemi oldukça yoğundu. Bu nedenle bu süreç itibariyle aslında bu haftanın genel itibariyle geçtiğimiz hafta ben ne yaşadım ya, nasıl bir teklifle karşı karşıya kaldım, nasıl bir yola doğru girdim değerlendirmesini yapacağımız bir hafta olacak gibi gözüküyor. Hemen 6 Aralık tarihinde mars Plüto seks var. Mars 20 25 derece akrep burcunda, Plüton ise 25 derece olak burcunda bulunacak. Ee, mars ve Plüton aslında birbirine çok benzer yapıda gezegenler ve bunların pozitif etkileşimleri de aslında... Güç, kararlılık ve cesaret adına kendimizi iyi hissedeceğimiz, iyi ifade edebileceğimiz bir enerjiyi içermekte. Ee, güç gerektiren konularda, netlik gerektiren konularda e, veya özellikle bir cesaretle atılması gereken adımlar varsa, bir cesaretle e, bir girişimde bulunmak gerekiyorsa bu alanlarda aslında hafta başlangıcında e, destekleyici görünümler olduğunu görüyoruz. 8 ve 10. ev haksına bakacak olursak özellikle kariyer bağlantılı yeni bir iş kurmak istiyorsak, bir iş teklifinde bulunmak istiyorsak, patronumuzla görüşmek istiyorsak, ebeveynlerimizle veya otorite figürleriyle alakalı gündemlerimiz varsa, burada duruşumuzun gayet net ne istediğimizi bilir bir üslup ve tarzda ilerleyerek aslında hayatımıza ciddi bir dönüşüm oluşturabilme potansiyelimize sahip olduğunda gösteren bir görünüm. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi kesinleşiyor. Tekrar tabi bu aralar sıkça rastladığımız etkileşimler, Neptün kare görünümleri özellikle tabi Neptün retrosunun bitmesiyle beraber bu görünümler tekrardan meydana gelmeye başladı. Merkür 20 derece yay burcunda, Neptün ise 20 derece balık burcunda bulunuyor. Tabi Merkür-Neptün etkileşimi en genel manasıyla yanlış anlaşılmalar Yanlış iletişim kurmak, doğru anlaşlamamak veya kendini doğru izah edememek, kandırmalar, aldanmalar, aldatmalar, kandırılmalar, iletişimde belirsizlikler, muammada kalan durumlar, yani muallakta kalan durumlar. Bunun yanı sıra baktığımız zaman özellikle sözleşme, anlaşma, imza gibi durumlar varsa bu konulara dair belirsizlikler, bir takım kaotik durumları getirebiliyor. Bu süreçte zihnimiz bize bir takım oyunlar oynayabilir, kafamız çok karışık olabilir, ne istediğimizi bilemez bir halde olabiliriz. Bunlara karşı tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle değişken burçlarda meydana geldiği için bu etkileşim zaten. Ne istediğimizi tam olarak bilemiyoruz. Belki iki seçeneğimiz var, belki birden fazla ihtimal var haşır neşir olduğumuz. Bu seçenekler arasında gel git yaşıyor gibi bir halimiz de var açıkçası. 8 Aralık tarihinde Mars-Jüpiter karesi var. Mars 26 derece akrep burcunda, Jüpiter ise 26 derece kova burcunda bulunmakta. Ee, Mars-Jüpiter karesi ile beraber özellikle e, öfkemizle alakalı konularda sınanabiliriz. Jüpiter sert açılarında e, duruma biraz abartı katabiliyor. E, bundan dolayı özellikle aşırı öfkeli olmak, e, öfkeyi doğru ifade edememek e, bazı e, sıkıntılı durumlarda... Öfke patlamaları veya bir konuda aşırı cesur davranmak, aşırı net ve dobra davranmak Bunun yanı sıra zaman zaman fiziksel olarak kötü muamelelere de işaret edebiliyor. Burada sanki öfke enerjisi ve girişim enerjimizi o elil enerjimizi doğru bir şekilde yönetebilmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Parasal konularda, sosyal çevremizde başkalarından beklemiş olduğumuz desteklerle alakalı gündemlerde böyle bir enerjinin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle hafta ortasında öfkemize sahip çıkmamız gerekebilir ve her zamankinden daha temkinli hareket edilmesi uygun olacak gibi gözüküyor açıkçası. 11 Aralık tarihinde Venüs Pluto kavuşacak 25 derece Oğlak Burcu'nda. Venüs'ün bu sene Oğlak Burcu seyri oldukça uzun sürüyor. İlişkilerde güven, sadakat, bazen ciddiyet, daha çok kariyer odaklı ve maddi dünya odaklı bir ilişki anlayışımızın aslında aktif olacağı bir döneme işaret ediyor. Venüs, Brüton'un burada kavuşumuyla beraber özellikle aşkta çok güçlü etkiler hakim olacak gibi gözüküyor. Burada özellikle çok tutkulu aşklar, çok büyük başlangıçlar, bunun yanı sıra maddi anlamda büyük yatırımlar, büyük adımlar içerisinde olabileceğimizi de gösteren bir yerleşim. Özellikle önce burçlarda yani 25 derece oğlak, telazi, koç ve yengeç burçlarında aktivasyonu daha güçlü olacaktır. E, bu dönemde hayatınıza giren kişiler varsa şayet gerçekten hayatınızda milat e, gibi bir iz bırakabilecek e, potansiyele sahip olabilir. Bunun yanı sıra maddi anlamda başlatmış olduğunuz girişimlerinde size güç kazandıracak ve e, cesur ve kararlılıkla sürdüreceğiniz faaliyetler olabileceğini gösteren bir yerleşimden bahsediyoruz. Yine 11 Aralık tarihinde Merkür-Jüpiter seksil açısı var. Merkür 26 derece ay burcunda, Jüpiter ise 26 derece kova burcunda bulunacak. E, bu durum aslında güzel haberler alabileceğimizi işaret ediyor. E, özellikle yeni fikirler, yeni yerler, yeni keşifler, belki seyahatler, bunun yanı sıra yeni dostluklar veya dostlarla paylaşım içerisinde bulunmak, hedeflerimiz hayallerimize doğru gidilecek yeni bağlantılar da yine bu minimalde değerlendirilebilir. Burada aynı zamanda fırsatlı anlaşmalar, sözleşmeler ve teklifler ile de karşı karşıya kalma ihtimalimizin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın sonuna geldiğimizde ise 12 Aralık tarihinde Güneş-Neptün karesi var. 7 Aralık'ta Merkür Neptün Karesi ile açılışı yapmıştık. Hafta sonunda ise Güneş Neptün Karesi ile beraber kapanışı yapıyoruz. Demek ki hedeflerimize odaklanmakta bir istikamet çizmekte zorlanıyoruz sanki. Ya birden fazla seçeneğimiz var ya kafamız karışık ya da tutulmanın etkisiyle beraber yaşadığımız değişimler bizi biraz zorlamış gözüküyor. Hal böyleyken ne yönde ilerlemeliyiz, hangi bağlamda hareket etmeliyiz bu konuya dair netleşemeyen durumlar söz konusu gibi gözüküyor e, güneş 20 derece yay burcunda neptün ise 20 derece balık burcunda bulunacak bu etkiyle beraber özellikle hayatımızdaki eril figürlerin e, yerini belirlemekte konumunu belirlemekte veya kendi egomuzu kendi benliğimizi ortaya çıkarmakta zorlanabileceğimiz ben kimim ve ne istiyorum sorusunu kendimize çok fazla soracağımız ancak çok da net cevaplar alamayacağımız bir yerleşimden bahsediyoruz hafta sonu itibariyle arkadaşlar Evet haftanın etkileşimleri bu şekildeydi. Şimdi yükselen burçlara göre bakalım sizleri neler bekliyor olacak. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Bu hafta sanki rüyalarınız, sezgileriniz, bilinçaltınız, geçmişteki meseleler fazlasıyla kafanızı karıştırıyor gibi gözüküyor. Ben hangi yolda ilerlemekle mükellefim veya benim yaşam amacım nedir? Yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa bu konuda da ciddi anlamda kafanız karışık olabilir. Bazı engeller, bazı seçenekler ve fırsatlarla karşılaşmak sizi bir fazlasıyla hırpalamış olabilir. Gerçekten bir rota çizmekte zorlanıyor gibisiniz. Burada sezgileriniz de aslında geçmişte yaşamış olduğunuz travmalarda sizi kafanızı daha çok karıştıran etmenler arasında bulunuyor gibi. Ancak Oğlak Burcu'nda bu hafta Venüs-Pürütok kavuşumu yaşanacak. Bu da demek oluyor ki kariyer hayatınız ve geleceğinize dair somut bir adım atabilmek ve ciddi bir fırsatla karşılaşabilmek gibi e, imkan ve olanaklar da tanıyor bu hafta gökyüzü size. Bu bağlamda özellikle iş ve kariyer hayatınızda e, ciddi olanaklarıyla karşı karşıya kalacaksınız gibi gözüküyor açıkçası. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları, bu hafta özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, motivasyonlarını sizi motive eden konularla ilintili bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Burada belki birilerinden destekler beklediniz, belki sosyal çevrenizden veya arkadaşlarınızdan hayallerinizin desteklenmesini istediniz. Ancak bu konuda net bir duruş sergileyen insanlarla karşılaşmamış olabilirsiniz. Bazı dostlukları ve arkadaşlıkları gözden geçiriyor olabilirsiniz bu hafta itibariyle. Çünkü bir şekilde size güven verilmediğini ve bu yüzden de sizin kendinizi yalnız hissettiğinizi görüyorum. Muaf da aynı zamanda Olak Burcu'nda bir Venüs-Pürüto kavuşumu yaşanacak. Bu etkileşim 9. evinizde özellikle hukuksal süreçler, yurt dışı ile alakalı meselelerde ciddi bir şans, fırsat, bir dönüşüm sürecine işaret etmekte. Bunun yanı sıra yeni tanıştığınız bir insanın hayatınızdaki büyük bir tesiri söz konusu olabilir. Çıkacağınız bir seyahat, gideceğiniz bir yerde yaşayacağınız olaylar sizi ciddi anlamda etkileyebilir. Okuduğunuz bir kitap, araştırdığınız yeni bir felsefe keza yine büyük tesiri. ...esiller bırakabilir gibi gözüküyor üzerinizde. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta özellikle kariyeriniz e, ve geleceğinizle alakalı çizmeniz gereken rotada bir karışıklık var. Zaten uzun zamandır siz bunu yaşıyorsunuz. Yani hangi mesleği tercih etmeliyim, Geleceğimi nasıl devam etmeliyim, ben gerçekten ne istiyorum, toplum önümdeki duruşumu nasıl belirlemeliyim, insanlar beni nasıl tanımalı gibi konularda ciddi e, kafa karışıklıkları var ve bu hafta gerçekten bu hat safhaya çıkacak gibi gözüküyor özellikle mevcutta bir ortaklık veya e, bir evlilik gündemi varsa bu ilişkinin geleceği var mı yok mu e, seyir ne yönde olacak gibi e, soruların cevapları da aslında biraz sizi zorlayacak gibi gözüküyor bu hafta itibariyle sevgili ikizler burçları aynı zamanda 8 ele Venüs Plüto kavuşuyor e, bu çok e, büyük bir paranın e, nakden hesabınıza geçişi olarak yorumlanabilir bir miras veya toplu bir paranın elinize geçmesi veya birinden göreceğiniz çok kuvvetli bir destek, manevi bir destek de olabilir bu. Ancak içten içe sizi gerçekten motive eden, hiç beklemediğiniz anda gelen bir şans, bir fırsat ve bir desteğin sizi oldukça yukarı taşıyacağını da gösteren bir yerleşim var. Keza ortaklı girişimler veya işin maddi durumuyla alakalı önemli gündemlerde söz konusu olabilir. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Bu aktivasyonla beraber... Özellikle yurt dışı meseleleri, hak ve adalet arayışınız, yeni yerler, yeni keşifler, yeni insanlarla alakalı bir belirsizlik var. Sosyal medya üzerinden veya iletişim trafiğinde olduğunuz kişilerle kurmuş olduğunuz kontaklardan yana da netleşemeyen durumlar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Biraz yanlış anlaşılmalar açık olabilirsiniz. Sosyal medyada yanlış anlaşılacak paylaşımlar yapabilirsiniz. Daha dikkatli olmanız gerekebilir sevgili yengeç burçları. Ee, bu hafta aynı zamanda oğlak Burcu'nda Venüs Neptün kavuşumu var. 7. elinizde meydana gelecek bu etkileşim. Bu da ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, anlaşmalar ve sözleşmeler alanında çok e, köklü bir e, başlangıcı ifade ediyor. Belki karşınıza çok güçlü bir partner adayı çıkabilir, güçlü bir ortaklık teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Veya sağlam bir anlaşma e, yapma sürecinde olabilirsiniz. Her ne oluyorsa gerçekten size destek olan, sizin arkanızda duran bir kişinin varlığını hissedecek gibi gözüküyorsunuz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta Neptün'ün oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Bu da retro bitiminden sonra biraz artık taşları yavaş yavaş yerine oturtmaya başlayacak bir etkileşim gibi gözüküyor. Sizin 8. elinizde meydana gelecek. Özellikle borçlar, ödemeler, alacak verecek dengesi bütçeyle alakalı konularda bir takım belirsizlikler hakim olabilir. Bu hafta borç altına girmemenizi tavsiye edeceğim. Kredi başvurusunda bulunmamanız, birinin borcuna kefil olmamanız yerinde olacaktır. Çünkü bu alanda sanki çok da doğru tespit yapamayabilirsiniz bu hafta itibariyle. Bu hafta aynı zamanda Venüs Plüto kavuşumu yaşanacak. Oğlak burcunda sizin 6. evinizde. Özellikle sağlıkla alakalı kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz, fiziksel olarak zinde hissedeceğiniz bir haftaya işaret ediyor. Bunun yanı sıra iş hayatınızda güçlü bir başlangıç Aynı zamanda yeni bir işe giriyorsanız size destek olacak insanların varlığı gibi gündemlerde söz konusu gözükmekte. Umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Neptün'ün oldukça aktif olduğu bir haftadan geçiş yapıyor olacağız. Bu da Ortaklıklar, evlilikler, ikili ilişkiler alanında sanki biraz kafanızı karıştıracak gibi gözüküyor. Özellikle evli olan başak burçları evliliklerindeki belirsizlikler veya partnerin dengesiz tavırları ve tutumları karşısında ee, ne yöne gidebileceklerini çok daha tespit edemeyebilirler gibi gözüküyor. Bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Ee, evlilikten veya ortaklıktan yana e, daha temkinli olunması gerekir. Ee, burada sanki bazı aldanmalar, aldatmacalar ve kafa karışıklıkları da hakim gibi gözüküyor. Tabii tüm bunların yanı sıra Venüs Plüto kavuşacak oğlak burcunda. Bu da özellikle Aşk hayatınızda çok güçlü bir aşkın e, kapınızı çalabileceğini gösteriyor. Bu hafta itibariyle gerçekten hayatınızın miladı olarak kabul edeceğiniz bir aşk konusu gündeme gelebilir veya cesurca bir girişim, e, risk alarak başlayacağınız bir girişim ön planda olabilir. Belki birçoğunuz için bu bir çocuk sahibi olmak veya çocukların hayatında yaşanacak büyük bir gündem olarak da yorumlanabilir ama sizi heyecanlandıracak ve hayatınızı dönüştürecek bir e, bir takım riskleri de içinde barındıran enerjilerde hakim gibi gözüküyor. Sevgili Başak burçları umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza deniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları bu hafta Neptünün oldukça aktif bir şekilde çalışacağını görüyoruz. Bu da sağlık açısından biraz sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor. Özellikle beraber çalıştığınız kişiler, iş ortamınız, gündelik rutinlerinizde biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmanız, zehirlenmelere karşı biraz daha temkinli olmanız gerekebilir gibi gözüküyor. E, Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyor olacaksınız ve yanınızda çalışan kişilere de e, keza aynı şekilde... De. Bu hafta aynı zamanda Venüs Plüto kavuşumu yaşanacak Oğlak Burcu'nda. Bu kavuşum 4. evinizde ev, yuva, aile dengenizle alakalı gündemleri tetikleyecek gözüküyor. Özellikle ailede önemli bir gündem söz konusu olabilir. Bir taşınma, yer değişimi veyahut aile büyükleriyle alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra tabii ki evlenmek, evde tadilata gitmek veya bir ortamı değiştirmek gibi gündemlerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları bu hafta Neptün'ün çok aktif bir şekilde çalışacağını görüyoruz sizin 5. evinizde özellikle aşk hayatınız çocuklarınızla alakalı gündemlerde kafa karıştırıcı meseleler gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Aşkta biraz belirsizlikler hakim olacak gibi biraz melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz ee, ve zaman zaman tabi aldanmalara veya aldatıcı durumlara da çekilebilirsiniz temkinli olmakta fayda olacaktır. Bu hafta aynı zamanda Venüs Plüto kavuşumu yaşanacak. Oğlak Burcu'nda sizin üçüncü evinizde. Ee, çok önemli bir anlaşma, sözleşme, önemli bir gündem ve karar ile ilgili ortaya çıkabilecek durumlar var. Belki de kardeşlerinizin veya yakın çevrenizin hayatındaki önemli girişimler de söz konusu olabilir. Önemli bir haber alabileceğiniz, önemli bir teklif alabileceğinizi görüyoruz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Neptün'ün çok aktif bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Özellikle ev, yuva, aile konularında içsel konforunuz, içsel huzurunuz konularında biraz karışık durumlar söz konusu. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Güvende ve emniyette değilmiş hissiyatına kapılabilirsiniz. Bunun yanı sıra aile büyükleriyle alakalı belirsiz durumlar, belki ailede yaşanan bir takım sağlık problemleri, yaşadığınız yer, eviniz, yuvanızla alakalı belirsizlikler, aldatmacalar, belki ev alma, taşınma gibi bir gündemler varsa bu hafta mutlaka ama mutlaka dikkatli olmanız gereken bir hafta. E, aldatıcı ifadeler söz konusu olabilir, e, ev size doğru tanıtılmayabilir, e, arazileriniz, e, gayrimenkul yatırımlarınız varsa keza bu alanlarda da temkinli olması gerekiyor bu hafta itibariyle. Bunun yanı sıra venüs Plüto kavuşumu yaşayacağız Oğlak Burcu'nda, sizin ikinci evinizde. Maddi konularda çok güçlü hissettirecek bir değişim işaret ediyor. Gerçekten elinize büyük bir para geçebilir, güzel bir e, işe girebilirsiniz. Maddi anlamda büyük bir fırsat kapısı açılabilir size. Ve gerçekten özgüveninizin, o kararlılığınızın ve e, dik duruşunuzun aslında e, garantisi olacak imkan ve olanaklarla karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta Neptün'ün çok aktif bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Sizin üçüncü evinizde özellikle kafanız çok karışık olacak. Gerçekten zihinsel bir bulanıklık içerisinde olabilirsiniz. Bazen hayal alemine dalabilirsiniz. Bazen olmaz düşüncelerle savrulabilirsiniz. Bunun yanı sıra yakın çevrenizle alakalı bazı belirsiz durumlarda canınızı sıkabilir ve aldığınız duyumlar, haberler, belki de iletişim durumları biraz kafanızı karıştırabilir gibi gözüküyor açıkçası. Zihinsel olarak çok doğru karar alabilecek bir durumda olmayacaksınız. ...söyleyebilirim bu hafta itibariyle. O yüzden kararlarınızı ertelemeniz yerinde olacaktır. Bu hafta aynı zamanda burcunuzda... Venüs Plüto kavuşumu var. Bu kavuşum gerçekten size çok iyi gelecek... ...sevgili oğlak burçları. E artık kendi gücünüzü bulmaya başlıyorsunuz. Ne istediğinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Özellikle cazibenizin de çok artacağı... ...bir haftadan geçiyor olacaksınız. İnsanların daha çok dikkatini çekeceğiniz... ...göz önünde ve ön planda olacağınız... ...bir etkileşimden bahsediyoruz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka gün. Merhaba sevgili Kova burçları. Bu hafta Neptünün çok aktif bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Özellikle parasal konular, harcamalar ve kazançlar noktasında bir belirsizlik durumu hakim. Dolayısıyla bu hafta kazançlarınız noktasında daha temkinli olmanız ve harcamalarınız konusunda da biraz daha mantıklı kararlar almanız gerekecek gibi duygusal harcamalar yapabilirsiniz ve sonradan pişman olabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Venüs Pürüto kavuşacak e, Oğlak Burcu'nda sizin 12. evinizde. Özellikle burada içsel gücünüzü keşfetmeye başlayacağınız, içsel motivasyonunuzu e, yükselteceğiniz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Belki de e, gizli bir aşk, platonik bir aşk, çok güçlü bir aşk e, gündeme gelebilir veya geçmişte maddi olarak kaybettiğiniz şeylerin telafisini sağlayacak imkan ve olanaklar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta burcunuzda bulunan Neptün'ün çok aktif bir şekilde çalıştığını görüyoruz. E, Tabi bu da özellikle sizi etkileyecektir. E, ben ne istiyorum, ben kimim, hangi yolda ilerlemeliyim, e, geleceğimle alakalı hangi kararı almalıyım, seçeneklerim var, e, isteklerim var ama tam olarak netleşemiyorum, e, kararlı olamıyorum dediğiniz konularla ilgili aslında bu hafta durumu biraz daha ertelemek yerinde olacak gibi gözüküyor. Çünkü belirsizlikler var, ikilemler var ve bu hafta bunu çok da aşabilecek gibi gözükmüyorsunuz açıkçası gökyüzü kombinasyonuna baktığımız zaman. Ancak iyi haber, Oğlak Burcu'nda venüs Plüto kavuşumu yaşayacağız sizin 11. evinizde. Bir hayaliniz gerçekleşebilir, bir hayalinizin gerçekleşmesi için güçlü bir destek görebilirsiniz. Bir dostunuzdan, bir arkadaşınızdan alacağınız destek ve motivasyonla gerçekten e, hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizde artış olabilir, terfi alabilirsiniz. E, bir kademe yukarıya taşıyabilirsiniz kendinizi. Bu bağlamda aslında zirvede olduğunuz, kalabalıkların içerisinde fark edilmeye başladığınız bir hafta olacak gibi gözüküyor. Ancak yine de somut riskler almamaya gayret gösterin derim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşça kalın